Pandemi günleri, dünyayı sarstı. Üçüncü dünya savaşı veriyor insanlık. Ama mücadele başarıyla sonuçlanacak. Aşı olduğumuz için önemli misafirlerimiz var ve tarihe not düşeceğimiz için de yüzümüzde gözüksün istedik. Şöyle maskeyi indirerek, burası İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi ve Devralen Belgesel Program Stüdyoları Gebze. Ve çok önemli konuklarımız var burada Medeniyet Üniversitesi'nden ve İSAM. Kütüphanemizin değerli müdürü. Ben önce sözü eğitim önemli. Ee, hoş geldiniz kıymetli hocam. Duygu, düşünceleriniz tarihimiz, kültürümüz, kitap medeniyeti ve kütüphanemize şeref verdiniz. Ben e, özellikle bugün burada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Gerçekten e, yerel tarih ve yerel e, kütüphanelerin e, şehirlerimizin önemli e, kurumları olduğuna inanıyorum ve bu bağlamda da Türkiye'de gerçekten öyle insanlar var ki bütün hayatlarını kültüre, bilime ve kitaplara adamış insanlar. Ve bu bağlamda da biz bugün buradaysak gene bu sebepler bizi buraya getirdi. Burada ilk kitabın kuruluş amaçlarını öğrendik, kütüphaneyi gezdik. Gerçekten çok önemli yerel bir kültürel değer ve hafıza olduğunu gördüğümüz bu kütüphane, medeniyetimizin, yerel tarihimizin önemli koleksiyonlarından bir tanesi. Benim hocam ve kendim de kütüphane tarihi çalışmaları dolayısıyla kütüphanelere özellikle önem veririz. ve Bu bağlamda da Gebze'de bugün burada gene yerel bir koleksiyonun içerisinde, tarih ve medeniyeti buluşturan bir anda burada beraber bulunuyoruz. Bu bağlamda da buradaki kütüphanenin muazzam ve değerli bir kütüphane olduğunu gördük. Hem İslam Kütüphanesi Müdürümüz, ile beraber bu ana şahitlik etmiş olduk. Bu kütüphanenin korunması, geleceğe aktarılması, yerel kültürün ebedileştirilmesi bakımından çok büyük bir önem taşıyor. Biz de bu amaçla buradayız. Bu tür yerel koleksiyonların korunması ve gelecek nesillere aktarılması aslında kültürel varlığımızın en önemli araçlarından bir tanesi. Anadolu'da biz yaklaşık olarak bin yıldır buradayız. Bin yıla yakın bir süredir Anadolu'ya gelip yerleşmişiz. Bu bağlamda da bu Anadolu'yu Anadolu yapan, işte burayı bizim yurdumuz yapan şeyler arasında en önemli varlıklarımızdan bir tanesi de kültürel varlıklarımız, kitaplarımız, arşivlerimiz. Bu yerel arşivde de bütün Gebze'nin, hem basılı hem işte görsel arşivlerinden değerli bir koleksiyonu inceledik. Burada yaklaşık olarak yanılmıyorsam 10.000 civarında kitap ve 10.000'in 10 üzerinde de görsel fotoğraf ve video kasetlerinden oluşan muazzam bir arşiv bulunuyor. Bu bizim için tarihsel anlamda çok değerli ve önemli. Çünkü e, Gebze'nin tarihini yazacak kadar önemli bir son 60-70 senenin basın arşivi burada bulunuyor. E, aynı zamanda Gebze'nin tarihi ve Kocaeli bölgesi araştırmaları için e, ciddi anlamda bir koleksiyon oluşturulduğunu gördük. Bunların hepsi bizim için e, bir sürpriz de oldu. Bu kadar geniş ve güzel bir arşiv beklemiyorduk. E, bu bağlamda da ben kurucusu olmak e, hasebiyle öncelikle e, hocamıza çok teşekkür ediyorum. E, sağ olsunlar. Bize böyle yerel bir arşivi ve yerel bir kütüphane kazandırmışlar ve bu bağlamda da kendilerine başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biraz da hem medeniyet üniversitemiz ve kütüphanecilik bölümü, şimdi diğer için evet. bilgi, Dokümantasyon belge bölümü. Bilgi, belge, yönetim bölümü. Yönetim oldu. bölümü evet. oldu. Çok önemli bir kurum üniversitelerimiz. Hem birkaç cümleyle medeniyet üniversitesi ki Gebze için çok anlam ifade eder. Değerli rektörümüz, kurucu rektör değil mi? Evet. Fettin Bey. Gebze'nin evladı. Evet. Gebze bölgesi. Birkaç cümle lütfen. Yani e, Gebze e, tabii ki bizim Osmanlı tarihi için olduğu kadar günümüzde de hem e, sanayi, teknoloji ve bilgi merkezi olmaya aday bir bölgemiz. Bu bağlamda da işte Gebze ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi olarak inşallah işbirliğimizi geliştirmeyi ve bu bağlamda da mutlaka İstanbul Medeniyet Üniversitesi olarak da katkı vermeyi ümit ediyoruz. Burada Gebze İstanbul'un artık hemen komşusu ve çok yakın işbirliğini açık olacağımız bir bölge. Bu bağlamda da inşallah ileriki dönemlerde bilgi belge bölümü olarak yeni kurulmuş olup yeni öğretime başlamamıza rağmen ciddi anlamda Gebze'ye de inşallah bir hizmet sunmayı ümit ediyoruz. Bilgiye sahip olanlar dünyaya sahip olur. Bilginin ne kadar önemli olduğunu bir, bir kez daha anladık. O bilgiyi, bilgi teknolojilerini kullananlar dünyaya hükmettiler. Hatta aşıyı da yine bilgi belgeyle. İlk emri oku diyen bir yüce kitabın dinin mensubu olarak okumaya önem vermemiz gerekiyor. Ve böyle bir imkanı da bizlere bahşettiği için de yüce yaradana teşekkür ediyorum. Ama kitap, medeniyet, kültür deyince İsamı, Manevi tarihimizi unutmamak gerekiyor ve dünyanın birçok coğrafyasına gittiğimizde en önemli kaynak eser olarak Diyanet Vakfımız İslam Ansiklopedisi ve İSAM'ı görüyoruz. İSAM'ın kütüphanemizin müdürünü burada görmek, burayı şereflendirmelerini şahit olmak beni mutlu etti. Hocam hem İSAM'ı hem de burayla ilgili duygularınız. Evet bizim için de Bilgin Bey'in dediği gibi güzel bir gün. Ee, İsmail Bey'le yaklaşık bir 20 yıl önce tanışmıştık. Ee, o zamanki ve hala da bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle hem e, ülkemizde hem ülke dışında coğrafyalardaki gezilerini, belgesel çekimlerini, yayın faaliyetlerini yakinen izleyen biriydim. Bugün de e, kendisinin davetine icabet edip e, gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Ve sağ olsun e, güzel bir şekilde ağırlandık. İstişare ettik, bilgi birikimimizi, tecrübemizi paylaştık. Bir kütüphaneci olarak İsmail Bey'in bunca yıl emek sarf edip oluşturduğu kütüphane, dergi, kitap, görsel ile ilgili böyle bir arşivi, böyle bir merkezi görmekten büyük memnuniyet duydum. Bilgin Bey'in de ifade ettiği gibi yerel ve bölgesel tarih çalışmalarında bu tür özel girişimler ve özel koleksiyonlar büyük önem arz ediyor. Ben bundan dolayı buradan bu vesileyle Gebze Belediyesi'ne, Gebze Kalkınma Ajansı'na, Muallimköy Bilişim Vadisi'ne bu bölgeyle ilgili sorumluluk olan bütün idari ve mülki amirlere seslenmek istiyorum. Bu koleksiyona sahip çıksınlar, İsmail Bey'e bu konuda destek versinler. Bu bölgedeki özellikle, özellikle gençlerin bu koleksiyonu kullanmak, bu koleksiyona erişmek için İsmail Bey'in arzusuna göre her türlü desteği temin etmelerini istirham ediyorum. Ve bir kütüphaneci olarak da burada bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğumu ifade ediyorum. Biraz İSAM'dan Tabii. da bahsederseniz. Malum İSAM Diyanet Vakfı'nın bir kurumu. İslam Araştırmaları Merkezi ve içinde de İSAM Kütüphanesi faaliyette bulunuyor. Yaklaşık 35 küsür yıllık bir geçmişi var. Şu anda koleksiyon olarak kitap ve dergi toplam 550 bine ulaştık. Bunun dışında dokümantasyon ve arşiv birimlerimiz var. Biraz önce de görüştüğümüz gibi arşiv birimimizin kadı sicilere önemli bir koleksiyon oluşturuyor. İçinde ayrıyeten Yusuf İzzettin Efendi, Orhan Şahik Gökyay, Cüret Kosal gibi çok önemli şahıslarında özel koleksiyonlara, var. Bunlar da tasnif edildikçe lisansüstü araştırmacıların hizmetine sunuluyor. Ansiklopedimiz yayını bittikten sonra da dijital olarak web sayfamızdan açıldı. İSAM'la İstanbul Kültür Ayşe'nin arasında yapmış oldukları bir anlaşma gereği de önce 40 cilt, sonra da Medipol Üniversitesi'nde katkıları ile 60 cilt, toplam 100 ciltlik İstanbul Kadın Sicilleri bitirildi ve dijital olarak web sayfamızda açıldı. Ayrıca biraz önce detaylı bir şekilde İsmail Bey'e de çalışmalarında istifade edilmesi için gösterdiğimiz gibi kütüphane olarak İlahiyat makaleler veri tabanı, Türk Tarih Edebiyat Kültür Sanat makaleler veri tabanı, Osmanlıca makaleler veri tabanı ve Osmanlıca Risaleler veri tabanı. Bunlar hepsi full text, pdf, metin erişimli veri Tabanlarıdır. Hiçbir şekilde üyelik yoktur. İki tıkla girersiniz. Hiçbir şekilde ücret ödeme yoktur. Çok basit, pratik arama menüleriyle araştırmacıya, Gecenin bir saatinde de olabilir 7 gün 24 saat bütün dünyadan ulaşım verilmektedir. Hele bu virüs döneminde kısıtlı imkanlarla kütüphanelere ve kaynaklara ulaşamayan araştırmacılar için kütüphanelerinizin bu tür dijital faaliyetleri çok önem arz etmektedir. Ve kullanıcılardan almış olduğumuz geri dönüşlerde de bu memnuniyetler ifade edilmektedir. Biz de kütüphaneciler ve kitap severler olarak bugünkü ziyaretimizde İsmail Bey'e Böyle bir kütüphanesi en güzel hediyenin kütüphane ve kitap olacağını düşünmüştük. Bilgin Beyle gelirken önce e, ikimizin de hocası olan kütüphanecik bölümünden e, profesör İsmail Eünsal hocamız e, adını hazırlamış olduğumuz e, iki ciltlik arman eseri getirdik. Bu iki ciltte e, İsmail hocamızın öğrencileri, akademik arkadaşları ve dostlarının yaklaşık 40 küsür ilmi makalesini içermektedir. Ee, hocamıza bir vefa borcu olarak bu armağan eseri çıkarmıştık. Bunu İsmail Bey'e getirmekten de büyük memnuniyet duyuyoruz. Ee, Ayrıyeten bu sene e, Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, e, Zeytinburnu'nun çok Yeni çıkarmış olduğu ve sergisini de hazırladığı Murat Aydın Bey mi yoksa yeni bay, belediye bayı? Yok Murat yeni. Aydın Bey Beykoz'a geçti. Beykoza Şimdi geçti, yeni abi. Ömer Aruçoğlu Bey olması lazım. Evet, ve e, önem verdiğimiz birkaç dergi vardı. O dergileri e, getirmek istedik. Üsküdar var, değil evet. hayat. Çok çok hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ya bunlar biz de size. Ee, nasip olursa 80'e yakın ülkesi Türkiye'nin birçok bölgesinde çektiğimiz belgesellerimizin gibi çok televizyon kanalında ulusal bölgesel onlardan bir de vakfımız var şu anda bulunduğunuz burası ayrıca Kültür Bakanlığı'na tescilli bir, bir e, kütüphane evet. bir de Vakıflar Genel müdürlüğümüze tescilli özel aile çok vakıf güzel. kütüphanesi Aynı vak yani böyle bir özellik olursun istedik vakıf olarak ve kültür merkezi olarak İnşallah bütün belgesellerimizin ve birçok ülkede çektiğimiz fotoğrafların arşivini kabul ederseniz memnuniyetle. araştırmacıların. Tabii, tabii. memnuniyetle. Memnuniyetle. Çok Biz teşekkür ediyoruz, Sağ olun. Yerel ...ve sözlü tarih araştırmaları kurulsun. Kim kursun? Üniversitelerimiz kursun. Bugün Allah'a şükür her ilimizde bir üniversite, hatta birçok üniversite var bir ilde. Ama yaptığımız araştırmaya göre maalesef sözlü ve yerel tarih araştırmaları noktasında... ...hiçbir araştırma merkezinin olmadığını gördük. Dünyanın birçok ülkesini gezdiğimizde müzeler, araştırma merkezleri, kent tarihçileri... ...müthiş çalışmalar yapıldığına şahit olduk. Ee, özellikle Sey Vadisi'nde bir köyde Turan Müzesi gördük. Afrika'nın bir coğrafyasında İslam Eserleri Müzesi ve yerel tarih araştırmalarını gördüğümüzde niye Türkiye'de bu yok diye hep hayıflandık. Ve bugün bir yazı makale aldık. Ama da bu konuyu konuşacağım hiç aklımdan geçmiyordu. Hocam bilmiyorum cehaletimi mazur görün. Acaba Türkiye'de üniversiteler bünyesinde yerel sözlü tarih araştırmaları merkezi var mı? Ve bugün biz böyle bir kampanyada başlatılsın arzu ediyoruz. Üniversitemiz olarak ki özellikle Gülfettin Bey Buralı, Belki de yerel olarak ilk etapta burada böyle bir şey başlatılabilir. Yerel ve sözlü tarih araştırmaları merkezi konusunda sizlerden son bir mesaj alalım. Sonra da programı kapatalım efendim. Teşekkür ederim. Yani Türkiye'de Bilim Sanat Vakfı'nın başlatmış olduğu bir sözlü tarih geleneği vardı. Bu sözlü tarih geleneği zaman zaman basılı halde de araştırmacıların hizmetine sunulmuştu. Bunun da ilgili olarak hatırladığım kadarıyla birkaç tane küçük çaplı olsa da olsa yayın faaliyeti olmuştu. Ama bunu e, İsmail Bey'in de bahsettiği gibi organize bir şekilde bütün Türkiye'ye yaygınlaştırarak yaşayan e, kültür mirasımız adını verdiğimiz işte sanatkarlar, e, önemli şahıslar, tarihe maal olmuş isimler olmak üzere mutlaka bunların e, her birinin e, yerel kültüre e, kazandırılması ve e, tanıtılması ihtiyacı var. TRT2 bu konuda gerçekten çok muazzam ve önemli işler başardı. Ama yerel e, sözlü tarih geleneği bunun içerisinde çok daha önemli bir alan. Mutlaka bunun da kültür adamlarıyla, bilim adamlarıyla, yerel değer taşıyan bütün insanlarla yapılarak yerel arşivlerin oluşturulması bizim için ve geleceğe bırakacağımız çok önemli bir miras olduğu için büyük önem taşıyor diyeyim. Gülfettin Çelik Bey kendisi Marmara Üniversitesi'nde öğretim üyesiydi ve Gebze üzerine bir tez hazırlamıştı ve hayran kalmıştık. Bunun kitap olarak... Nasıl çıkarılabilir diye bir çalışma da başlatmıştık. Rahmetli Ahmet Pembegüllü dönemin belediye başkanı. O, o göremedi ama ondan sonra gelen belediye başkanımız evet. kitabı hazırladı. Biz de basımına destek olduk. Doçent Doktor Gülfettin evet, Çelik bugün medeniyet üniversitemizin hem kurucu rektörü hem de rektörü. Efendim belki bu vardır ama bir sürpriz olsun. Evet çok yani. teşekkür ederim. Ben de yani rektörümüzün e, kitabını bu şekilde bir e, kurumda almaktan gerçekten e, memnun oldum. Yani yerel tarih çalışmaları büyük önem verdiğim bir alan. Bu bağlamda da hem hocamıza bu ilmi mesaisi için... Hem de bu güzel hediye için İsmail Bey'e teşekkür ederim. Çok teşekkür ama size de belgesel programlarımızın 300'e yakın belgesel programın arşivini vereceksiniz. Evet. Ben de bunu öğrencilerimizle paylaşarak yerel tarih çalışmaları için kullanacağım. Ve vakıf ama. olarak hocam son olarak evet. biz Anadolu'da 1048 ilk kurulan vakfın e, Pasinler'de kurulduğunu biliyoruz ama siz evet. birkaç cümlede gerçekten böyle mi bilmediğimiz bir şey mi var? Evet İslam dünyasında aslında vakıflar çok daha eski ama bizim vakıflar arşivinde ulaşılabilen en eski kayıtlar olabilir olarak 1048 yılı işaret ediliyor. Halbuki İslam dünyasına çok daha önceki tarihlerde katılmış olan Mardin, Diyarbakır, Cizre gibi önemli kent merkezlerinde çok eski daha vakıfların olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda da tabii ki bunların ortaya çıkarılıp araştırmaları açılması büyük önem taşıyor. Bu bağlamda da vakıflarımıza büyük önem, büyük görev düşüyor diyelim. Bu vakfımızda da bir aile vakfı burası. Bu mesajı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Teşekkür Vakıfları yaşatmak ve sahip çıkmak gerekir. Evet. Çok bu bildiğimiz kadarıyla en eski kayda alınmış şiirlerinin kayda alınmış şekli divan, yani Hüseyin'de divanı orijinali Millet Kütüphanesi'nde ve Türk dilinin kurucu metinlerinden bir tanesi bu metin. Yani bizim için İslam dünyasının ve Türk dilinin en önemli dil abidelerinden bir tanesidir bu. Yani bu da Türkçe'nin arıtlardan sayılabilir. Yani açık başına. Yani 500 yıllık kitabın orijinal basımı evet. ama yine hayatta tesadüfe tesadüf edilmez hocam. Bu evet. sene Yunus Emre yılı. Evet. Değil mi? Evet. Hepimizin ilk beri okuyup e, ezberlediğimiz Kaşgarlı Mahmut'un şu Divan-ı Türk'ü. Şöyle kaldıralım hocam. Bu da tahmin ediyorum şey, e, Millet Mütüphanesi'ndeki... Bu, bu, bu, bu da, da bin yıllık. Iman. Dünyadaki tek Bu da bin yıllık galiba teklüsü. Bin, A, bin yıllık. yıllık. Evet. Bin yıllık kitabın orijinal basımı. Söz değil öz derler ya laf değil icraat derler ya bir şeyler bırakmak gerekiyor hep sloganımız şu Baki kalan gök kubbede hoş bir seda. Ömür gelip geçiyor. Evet, e, Gebze tarih ansiklopedimiz var. Bunu hemen hemen yaklaşık 13 sene önce basmıştık ve Gebze gazetesinde yayınlanan bilgilerden derlemiştik ve vakıf olarak basıp İsmail Sevinç diye bir kardeşimiz bunu gecesini gündüzüne katarak hazırlamıştı. Onu da saygıyla anıyor ve e, Gebze tarihi ansiklopedisi bilmiyorum yoktur inşallah. E, siz de bir noktada Gebzelisiniz ve evet. duyduğum başı büyük Maltepe bu bölgeler hep Gebze'ye bağlıydı. Hocam İSAM'a takdim etmek çok, istiyorum. Çok teşekkür ediyorum İsmail Bey çok sağ olun. E, İSAM Kütüphanesi adına memnuniyetle bu hediyenizi alıyorum. E, Bilgin Bey'in de dediği gibi bu yerel tarih üzerine yapılan her türlü çalışma bizi çok memnun ediyor. Çünkü bunlar bir envanter çalışmasıdır. ünik nüshalardır. Ee, ve o bölgenin e, tarihine bir katkıdır. E, teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık ve yine çağda bulunuyoruz. Belediyelere, valiliklere ama özellikle üniversitelerimize çok önemli üniversitelerimiz her ilde yerel sözlü ve tarih araştırmaları merkezi kurulsun. Çünkü o yaşlı insanlarımız da söyleşilsin. O kayıp Bilgiler, belgeler toparlansın. Evet bu kütüphane 46 yıl önce bu düşüncelerle başlamıştı. Biz gibi de bugün geldiğimiz noktada şaşırıyoruz. 10 bine yakın kitap, dergi, bilgiler var. 10 binlerce diyebileceğimiz fotoğraflar var. Hem dijital hem kağıt üzerine basılmış fotoğraflar. Yüzlerce saat dünyanın birçok bölgesinden belgesel görüntü kayıtları. İlim, Kültür, Tarihi Araştırmaları Merkezi Vakıf olarak kültürümüzün, tarihimizin hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Önce kendimiz icraat yapalım, sonra konuşalım diyoruz. Üniversitelerimize tarihi görevler. Çok teşekkürler efendim. Teşekkür